Bu Bu mu? Sen öldüren kişi. He, ah nedense bu tanıdık geldi. Ben bir daha göstersen bu fotoğrafı. Evet tamam göstereyim. Ben? Bu tanıdık geldi bana. Ben bunu öldürmüştüm heee sen onun ikiz kardeşini öldürmüşsün lan eee ne öldüreceğim ben bunu sebebi söyleyebilirim şimdi bu adam daha aramızda bir şeyler var sadece bu adamla dokunmanı istiyorum niye Bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama Benim oğlum orada Senin oğlun ki Nay Cavit Senin arkadaşın onun Hani seni vuran arkadaşın var ya Nasıl lan? Sen Cavit'in babası mısın? He? La ben niye seni hatırlamadım lan? Oraya buraya boşver Şimdi bu adamı indirmeni istiyorum. Sadece bu adama. Evet tamam. İndiririz. Ha bu arada Cavid ile iş birliği yapabilirsiniz. Daha iyi olur diyeceğim. Cavit ile ben iş birliği, iş birliği yapmam. Arkadaşını sırtından vuran adam bir kere vuran adam bin defa vurur iyi tamam sen bilirsin ama iş birliği yapmak isterseniz çok güzel olur eh şimdi ne yapacaksın sen bana şöyle. şimdi gelelim krufasyonelin faylarlarına şimdi bunların 3 tane adamları var bildin mi He. şimdi bunlarla gidip konuş Eee... ...onu satmasını... ...satması için ikna etmeye çalış. Bunlar biraz... ...para göz filan desek... ...yel olur. Eee... ...onu kendine çek... ...sadece yanında Cavit alsın. Eee hali ben bu adamı indirmeye gittim. Cavit mevzusu... ...yani adamın... Sonuçta Babasını öldüreceğiz Yani babası derken Mafya babası Yani çalıştık. ya Aman boşver <gülüyor> Orasını da sen bana bırak İyi tamam Tamam şimdi gidebilirsin Hadi ben gidiyorum Hadi görüşürüz demedim mi çayı şöyle şöyle yapacaksın diye lan senin mi telefonun çalıyor he benim telefon çalıyor lan oğlum ben sana demedim mi lan buraya girerken telefonunu sessiz al diye yoo demedim heee o zaman bundan sonra telefonun hepsi sessiz Tamam. Abi, izin verir misin girip konuşayım Tamam git git konuş Alo ne var la aleyküm Aleykümselam Şimdi seninle görüşmemiz lazım Mevzu ne? Mevzu Gelince konuşuruz Sen kimsin? Gelince öğrendim sen. Tamam Sen bana Olduğun yeri Merşaj olarak at. Geliyorum ben Tamam Bekliyim seni Hali bay bay Telefonda arayan kişi sen miydin la? He bendim He Söyle Ne işin çağırdın Hoş buldum şimdi senden patronun kemali satmanı istiyorum bak koçum biz üç kuruşa adam satacak adamlardan değiliz siz şimdi 3 bin lira alıyordunuz değil mi 3'ün üzeri birden 10 bin lira versin sen ne diyorsun ya İyi para. Oh, sen bana o parayı ver. Ben Kemal'i değil. Kendimi bile satarım. Kendimi satmayı bırak. Kendi kolumu böyle parçalar haline getirir. Ondan sonra satarım. Güzel. O zaman üçünüz de benim içerideki adamım olacaksınız. Bana bilgileri sızdıracaksınız. Ne zaman neredesin? mal sevkiyatı bilmem ne tamam anlaştık anlaştık lan furkan <gülüyor> efendim abi bugün silah sevkiyatı olacak bu konuda hassas olmanızı bekliyorum saat kaçta 16 Tamam baba Bana güvenebilirsin İnşallah güvenimi Sarsmazsınız Çünkü Eğer bu mallara bir şey olursa Baya bir para Kaybımız olacak Şimdi gidebilirsin Şimdi gidebilirsin Şimdiye gidebilirsin Lan git şuradan Hala bana bakıyor ya Allah'ım ya Alo Alo İlker Orada mısın? Ben yani buradayım Ne oldu? Bugün saat 16'da Silah sevkiyatı olacakmış tamam sen bana konumlu yolla silahları ele geçir Tam yol yolluyorum hadi bay bay Ne olmuş lan burada? Bizim korumalar nerede? Ya herhalde içeride oturmuş çay içiyorlar ya. ya. ananı yani. Ana'nın, ne oluyor lan? Ana'nın arvadının ne? lan? Su su su yok mu? Su yok mu lan? Yanıyorum lan. Yanıyorum lan. Su yok mu lan? Oh, söndüm be. Lan kim yaptı lan bunu? Lan. Gibi patron haber belli bari Efendim size bir iyi bir de kötü haberim var Ölk önce iyisinden başla Silahtan gelecek olan paraları aldık hatta adam fazlasıyla verdi Güzel güzel e kötü haber miymiş Kötü haberde biri hem silahları almış hem de depoyu patlamış ulan kim lan bu kim cesaret eder lan abi senin cavit diye bir arkadaşın vardı ne oldu He. o benim artık arkadaşım değil ne oldu abi ne yaptı sana beni sırtıma vurdu lan nasıl sırtından hani yumrukla mı yok silahlar kendi öz kardeşim Yerine gibi koydum, güvendim, ama ihanet etti. Nerede bu? Açıldın ya bir şey yapma. Nerede bu nerede? <gülüyor> ne yapacağım? Ona gidip döveceğim mi? Ee döveceğim ha. İnan? Söylüyorum sana. Ama ben ne yileceğim? Tamam gel çok büyük Çık lan dışarı noluyo lan Dur, çıkayım noluyo lan anan noluyo lan açlan kapıyı aç kapıyı gel gel gel içeri gir, içeri girdi içeri girdi lan Bak, içeri gir. korkak içeri girdi ya ama neyse gideyim. çıktım lan Hani gelsene Tekenek Durun Lan Durun kahve etmeyi boşver Arkadaşını Satan Arkadaş için kahve etmeye değişmez Hadi Gidelim zorunda kaldım lan? Ne zorunda kaldım lan? Annem ölümlük eteştirir beni. O yüzden sattım. Aha. Bu sebeple mi olurdu lan? Evet. O zaman sattı mısın? Sattı mısın? İyi, gel o zaman. Tamam. Ha bu arada, senin bu patronun vardı ya, ismi Kemal. He. Onu biz indireceğiz. Bizimle birlikte misin? Tabi seninle birlikte iyi. İyi, güzel.